Soru şu, kızım geceleyin uyurken bazen dişlerini gıcırdatıyor. Buna neden olan bir psikolojik etken olabilir mi? Yoksa normal bir durum mudur? Ee, çok güzel bir soru. Ee, şimdi ben bununla ilgili de hemen bir yeni bir PubMed taraması yaptım. Dünyadaki yayınlar ne durumda diye. Ee, ve şöyle bir çalışma Clinical Oral Investigation dergisinde e, yayınlanmış. Diş hekimlerinin yaptığı bir çalışma. Bu ee, Drummond ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma. Bunlar İtalya ve Brezilya'dan bir grup diş hekimi yapmış bu çalışmayı. Ve çalışmanın başlığı şu. Do family functioning and mothers and children's stress increase the odds of probable sleep bruxism among school children? Yani okul çocukları arasında e, ailelerin işlevselliği, işleyişi e, ve... Anne ve çocukların stresi e, olası bir e, diş gıcırdatma davranışını e, artırıyor mu? Bu sorunu artırıyor mu diye bakmışlar. Çok ilginç şeyler bulmuşlar. Yani hemen hepimiz diş gıcırdatmanın biraz stresle, kaygıyla ilişkisi olabileceğini tahmin ederiz, biliriz. Ben de daha önceki yayınlarda e, buna ilişkin veriler hatırlıyorum. E, şimdi bu çalışmadan rakamları aktarayım. İki grup e, çocuk almışlar. 320 çocuk. Bunları... 160-160 bölmüşler ve stresi yüksek olan grupla stresi düşük olan grubu karşılaştırmışlar ve bakın neler bulmuşlar. Stresli çocuklarda yüzde 67.3 oranında olası diş gıcırdatma tespit edilmiş. Yine bu stresli çocuklardaki diş gıcırdatma. Ee, ne diyelim kat sayısı diğer gruba göre 2.22'ymiş yani iki kattan daha fazla e, bu stresli olan çocuklarda kaygılı olan çocuklarda diş gıcırdatma gözleniyormuş yine tırnak yeme davranışı öyküs olanlarda da o da 2.22 diğer oranıyla çok ben, diğer oranla çok benziyor ee, yine diş gıcırdatma davranışı gözlenmiş ee, başka bir şey de Diğer e, şey, tırnak yeme davranışıyla e, ilişki var dedim. E, yine başka bir şey de e, nesneleri ısırmayla e, çocukların e, diş gıcırdatması arasında bir ilişki bulunmuş. Yani bu da bir kaygı davranışı. Yani çoğumuz yaparız e, böyle kalemleri ağzımıza almak vesaire gibi küçüklükten itibaren bu tür davranışların da yani tırnak yeme, nesneleri ağzı alıp ısırma ve kaygılı olma e, gibi davranışların birkaç kat, yani mesela bu sonuncusu 1.77 kat e, nesneleri ısırmada 1.77 kat etkiliymiş, daha fazla etkiliymiş. Dolayısıyla çalışmanın verdiği sonuç çok net. Çocukluktaki stres e, ve e, tırnak yeme davranışı ve nesneleri ağza alıp ısırma davranışı, ee, okul çocuklarında e, olası diş gıcırdatma ile ilişkili bulunmuş. Ee, diğer yandan çalışmanın sonucunu şöyle bağlamışlar. Diyorlar ki çocuklardaki gerilim ve e, kaygı ve zararlı alışkanlıklar, yani ağızla ilgili ağızda bir şey ısırmak vesaire tırnak yemek gibi davranışlar diyor, ee, stresin ve aynı zamanda, Olası bir biçimde diş gıcırdatmanın öncüleri olabilir. Buna karşı dikkatli olmalıyız. Ee, yine bunlar bizim daha uygun biçimde öykü almamızı hastalardan e, sağlayacaktır bu bilgiler. Ve aynı zamanda uykudaki diş gıcırdatmanın önüne geçmek için bir disiplinler arası yaklaşıma ihtiyaç vardır diyor. Yani diş hekimlerinin yaptığı çalışma açık bir biçimde çocuk psikiyatrisine veya psikiyatriye ihtiyacı işaretlemiş oluyor. Ben özellikle bugün çocuk psikiyatrisi şey pardon diş hekimleri e, zaviyesinden onların açısından bakmak istedim bu olaya. Çünkü diş gıcırdatma sanki e, diş hekimlerinin bir problemi gibi ele alınıyor. Oysa arkasında açık bir biçimde psikiyatrik bir arka plan var. E, dolayısıyla e, tam da soruda sorulan şey kızım geceleyin uyurken bazen dişlerini gıcırdatıyor. Buna neden olan bir psikolojik etken olabilir mi? Yoksa normal bir durum mudur? diye soran sevgili izleyicimizin e, tam da sorduğu gibi %67.3 oranla çocuğunuzun bir e, psikolojik problemi, kaygı bozukluğu olma ihtimali var bu yayına göre. Dolayısıyla 3'te 2 oranında bir risk altında mutlaka bir çocuk psikiyatristiyle durumu değerlendirmek lazım diyorum. Yine yetişkinlerde de Diş gıcırdatma varsa arkada başka bir psikiyatrik problemin yani bir kaygı bozukluğunun vesaire olup olmadığından emin olmak gerekir. Varsa tedavi ettirmek gerekir.